Yatan Türkiye grubuna selamlar. Yapacağız demiştik. Yaptık. Şimdi onu göstereyim size. Gayet kolay bir konumu var. Şurada bir tane mandalı var. Şu mandalı tıkan, kuruyoruz. Şu parça ayrılıyor bu şekilde. Daha sonra şurada ayaklar var. Şu göbeğinizle, bence göbeği olduğu için rahat. Göbeğinizle baş sınıf sınıf kaldırıyoruz sonra şunu kapatıyoruz şu ayakları bu şekilde indiriyoruz. timler var timleri çektik kapatık zemine göre bunu üç tane fazla delik pozisyonlarını ona göre zemine göre sizi orada ayarlamıştık bu arada bunu, bu projeler biz ahmetçi gibi üstüne teşekkür ediyoruz <gülüyor> Başkası istese yapar mısın diye yapmam uğraşmam dedi Siz başka birini bulmanız lazım o <gülüyor> için <gülüyor> Rahatlıkla gezip dolaşabilirsiniz Ben 87 kiloydum yani en rahatlıkla taşıyorum Ben elimizi sallama bir şey de yok zaten Bunu da alanı genişletmek için yapabilirsiniz Şöyleyeceğim Buradan etrafına granda yaptırabilirseniz, burada da bir oda olarak kullanabilirsiniz. İster mutfak yapın, ister tuvalet yapın ya da dadanın arkasına sütü alatı aldıysanız, şöyle açılabilir bir evye projemiz var, bunu da yapabilirsek e, mutfağımızı oraya yapacağız. Burası muhtemelen tuvalet ve banyo onun. Buradan su deposuyla daha fazla uzatabiliriz. Radınızı evet. aşağıda kurarsanız, burada biraz daha tam ölçü yaptığımız için e, kolay olmuyor. Çadırınızı aşağıda duruyorsunuz. Arkadan 2-1 için konuşuyoruz. Bu yanlardan da iplerle sağlamlaştırırsınız. Rüzgarda falan da uçmaz. Alanımız gayet geniş. 120'ye 200'eyim hocam. Evet. 200. Tam, ee, çadırı çadır ürünle yaptık. Siz artık size kalmış ama bizim de şunası tam burada tekabül edecek şekilde ayarlar edecek Sistem gönüllü gönül ile yapıldı. Tavsiyeleri güzel olur. Evet topluyorsunuz şimdi. Nasıl? Topluyorsunuz şimdi. Nasıl? Şimdi topluyorsunuz. Topluyorum. Evet. Şimdi hemen toplamını size göstereyim. Gayet basit. Bunların bu arada yeni var burada. Şu demirlerin içine olursanız içerisinde durabiliyor ama düşmesin sağdan soldan diye biz buralara koyuyoruz. Deneme. Bakın ustamızın demesine göre şu haliyle bile 30 kilo taşırbiliyor. Ben 87 kilo olduğum için ben deneme yapmıyorum. Şöyle menteşelerle bağlı buraya. Onun için bunu bu şekildeyken kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Diğer türlü <gülüyor> kapıya denk gelir. Şöyle iteliyorsunuz. Sonra şöyle çıkıyorsunuz. Bu kadar. Burada bir ışığı var. Şurada da bir en önemli kısım bu mandalı var. Bu mandal en uzak noktasına gitmesi için şöyle destekliyoruz. Kapalı, bakın. Böyle evet, uzağa, uzağa